Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir teşekkür videosu çekmek istedim. Çünkü bugün bizim için çok güzel bir gün. Çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok heyecanlıyız. Çünkü bugün biz 100 bin kişilik büyük bir aile olduk. Sizlere bunun için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bugüne kadar bizleri desteklediniz, yardımcı oldunuz, sevdiniz bizleri, izlediniz. E biz bunun için çok mutlu olduk ve bu yüzden size bir video çekmek istedim. Aslında bu videoyu çekerken biraz zorlandım. Neden zorlandım babacım? E, çünkü size en içten duygularımla teşekkür etmek istediğimden doğru kelimeleri seçmek birazcık zorladı. Bence doğru kelimeleri seçtin ve e, bizim kanalımıza abone olan herkes bu içten duygularını anlamıştır. Umarım. Yani sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gayet büyük bir aile olduk. Bu gerçekten çok heyecan verici. Umarım bizi izlemeye devam edersiniz, sevmeye devam edersiniz. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kucak dolusu. Sevgiler. Öpücükler. İşte bu.